Biz Amerika'yla hasıl mıyız, stratejik ortak mıyız? Kağıt üzerinde biz aynı ittifakın iki güçlü ülkesiyiz. Evet. Silahlı bir organizasyondur NATO, bir askeri güçtür. Bunun en büyük gücü NATO'da ABD, ikinci olarak da Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Evet. Böyleyken ikisinin gayet iyi anlaşması lazım diye insan düşünür. Ancak biz ABD politikasına baktığımızda şu gerçekle yüzleşiyoruz. Eğer ABD menfaatlerine hizmet edecekseniz e, sizi stratejik ortak veya daha güzel e, can canlı cümlelerle de ifade edip e, popohlayabilirler. Gözünüzü boyayabilirler. Model ortak diye bir şey de ortaya çıkmıştı bir ara. Evet ama e, sizin menfaatlerinize zarar veren bir durumda menfaatlerinize zarar verdiği halde bir taraftan... E, Tekrar NATO'da bulunmaya devam ederek bir taraftan da ya burada da biz zarar ediyoruz ama nasıl yapsak ki bu işleri düzeltsek ki şeklinde bir itiraz hafif yolu dile getirmeye başladığınız anda sizin için düşman ülke olmaktan daha beter bir netice sizi bekler. Çünkü bir ülkeyle hasım olduğunuz zaman dostunuz düşmanınız kimdir belli olduğu zaman olay nettir. Ama evet. dostunuz gibi görünerek sizin kendi politikalarına hizmet edecek şekilde bir takım yollara kanalize etmeye, oyunlarla bunu yapmaya başladığı zaman, o zaman durum daha tehlikeli. Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler maalesef bugüne kadar sözde barış üzere cereyan etti ama, aslında hep Türkiye'nin zaaflarından faydalandılar. NATO'ya girişimizi hatırlayalım. Aslında Türkiye'nin NATO'ya girmesi ABD için elzemdi. Çünkü Rusların Akdeniz'e inmesi, Doğu Akdeniz'e ve Afrika'ya uzanması, Komünizmin oralarda e, bir takım propaganda ve fiili varlığı anlamına geliyordu. Bunu engellemek adına Türkiye'nin NATO'ya girmesini ABD istedi. Ama her zaman yaptığı gibi bunu kendi isteği için değil de Türkiye istediği için yapıyor bir duruma getirdi. Evet. Ve biz isteyerek oraya girdiğimiz için biz taviz vermek zorunda kaldık. İşte Kore Savaşı'na katılmamızın e, en büyük sebebi budur. Kore şehitlerimizin en büyük sebebi. ABD'nin bizim NATO üyeliğimizi oyalaması, e, kabul etmesi yönündeki beklentidir. Gerçekleşmiştir. Akabinde Türkiye ABD'nin müttefiki olduğu için bir takım askeri yardımlar da almıştır. Ancak 50 yıl zorunlu olarak kullanılmak kaydıyla alınan bu yardımların getirisi götürüsünden yani astarı yüzünden pahalıya denk gelmiştir. Evet. Nasıl? E, o 1940'ların 50'lerin üretilmiş sistemleri 50 yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Varlığını devam ettirebilmesi için e, bakım e, anlamında, onarım anlamında, yedek parça anlamında Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu varlığın kıymetinden daha fazlasını ABD'ye ödemek durumunda kalmıştır. 50 yıl dolduktan sonra envanterinden çıkarırken bu defa tekrar bunların yerine milli imkanlarıyla e, üretilmiş e, cihazlar, sistemler koymak noktasında adımları atmakta da geç kalmıştır. İşte bugün evet. S-400'ü almamızın sebebi budur. T35 projesinde yer almak istememizin sebebi budur. Maalesef e, burada ABD'nin e, Kıbrıs Barış Harekatı'nda, Yunanistan'la aramızdaki sorunlarda, Irak ve Suriye politikalarında hep Türkiye'nin aleyhine bir noktada durduğunu görüyoruz. Ha, bu ABD politikasıdır, NATO ile alakası yoktur denilebilir ama şunun altını çizelim NATO, eşittir ABD. Evet. Bunu kabul etmedikten sonra biz NATO'yu da, ABD'yi de Türkiye ile ilişkileri açısından doğru olarak yorumlayamayız. Doğru konumlandırmamız lazım. Önce olayı, fotoğrafını çekmemiz lazım, teşhis etmemiz lazım. Ondan sonra e, teoriler üzerinde konuşmamız lazım diye düşünüyorum.